Polisimiz de geldi kaçın polis geliyor polisten kaçın arkadaşlar polis bizi kovalıyor hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun ve bugün sizinle Jailbreak'te bir araç araç turu yapacağız araçları tanıtacağız şimdi öncelikle ben bir önceki videoda yeni güncellemeyle gelen bu arabayı almıştım kafamdaki. Evet. Şu, şu an herkes şeyini bozabilir. Ee, herkes arabalarına atlasın. Şimdi önden kim gitsin? Önden ben gideyim. Peki. Herkes arabasına atlasın. Yavaş yavaş gideceğiz. Sakin yavaş yavaş. Sonra bir anda basabiliriz. Böyle gelin benimle. <gülüyor> İyi hadi yoldan gidelim o zaman. Böyle ara sıra basın ara sıra çekin falan. Ben böyle yapıyorum. Uçmayın. Evet hadi buradan devam edelim o zaman. bayağı gaza basacağım. Takip edebilen etsin ona göre. Şimdi müzeye gideceğiz. Bir müzede soygun yapacağız. Ondan sonra arabalarla kaçacağız. <gülüyor> Gitti uçtu ya. Ha, müzeye buradan mı gidiliyor peki Herkes müzede buluşsun Ben bu klasik arabayı gayet sevdim o yüzden bunu kullanacağım. Hadi bakalım Herkes arabayı park etsin diyecektim Star zaten uçmuş Biz olmadan patlatma Fark etsin abi herkes. Yukarıda buluşalım. <gülüyor> Çıkmaya bak Allah'ım robot çıkış yapmış. Kam kam yazmış hadi gelin abi. <gülüyor> Çıkışa bak. Herkes buraya gelsin. Patlatmayın ne yaptınız. Peki hadi giriyoruz. Gizli görev. Alarm başladı. Alarm ba başladı. Herkes soygun yapsın. Sakın ölmeyin. Tamam. Şimdi bu içerideki gizli yeri soyacağız. Hemen atlamayın. Tamam. Çok az canım kaldı. Ben maske alıyorum. Tutan kamunun maskesi. Bir kişi yapsın. Sadece malize yapıyor. açıldı. Hadi arkadaşlar. Switch room 1. Burada ne alabiliyoruz? Grab mummy. Mumyayı alıyorum. Aldım. Radonap room in your back. Alanım yok. Bu kaç yer kaplıyor ki? Ya ben bunu bozmuş mu oldum? Evet. Hadi abi çıkalım. Mumiyi alacak yeterli alanımız yok. Full lever. For trying to disable security again. Ha tamam. Tekrar güvenliği yapacağız. Tamam. Şimdi çıkabileceğiz. Bir bakalım. açıldı. Herkes dışarıda buluşun. Tamam. Çantası vardı herkesin. Arabalara binip en önden kim gidiyor? En önden Maliz gidiyor. Polisimiz de geldi. Kaçın, polis geliyor. Polisten kaçın arkadaşlar. Polis bizi kovalıyor. Hadi. Vay be. Vay uçtuk. Devam edin, devam edin. Durmak yok. Polis geliyor. Gizli Beyze'ye e doğru gidiyoruz. Önden ben gidiyorum. Tamam. <gülüyor> Polis beni kovalıyor. Gidebileceğiniz en yakın mesafede uzaktan gidin. Tamam. Ben gizli yere Maliz ile birlikte ulaştım. İçeri girip... Soygun'dan aldığımız ganimetleri içeri bırakacağız. Gelebilen herkes gelsin. Sohbet açtım. Peki. Arabaları park edin. Tamam. Alın paranız alar abi? Tamam. Şimdi alacağız. Ama gelin. Parayı satma sakın. Herkesi bekleyelim mi? Arkadaşlar geliyor musunuz? Tamam. Star gamer, sen de arabanı şuraya park et. Tamam park çekiyor fazla yok ama. Hemen sattı. Güzel herkes gelip satsın burada. 2400 para kazandım. Güzel. Malizi 4000. Polis giremez buraya aynen. Çok güzel bir karlı bir iş oldu. Şimdi arabalara atlayıp buradan çıkalım. I am Lumber'da satsın parasını. Güzel. Ayam Lumber'da 3200 almış. <gülüyor> arabayı ittirmeyin. Tamam. Hadi buradan çıkalım. Tamam, o zaman gelin videoyu burada bitirelim. Garaja doğru gidelim, arabayı burada park edeceğiz. Arabaları. Yalnız ikinci garajdayız ona göre. Gir. Sırayla. Arabaları çok fazla çarpmayalım. Herkes psikopat gibi araba sürüyor. Ben biraz daha klasik araba seviyorum. Evet herkes geldi mi? Tamam. Böyle çok güzel bir park alanı oldu. Evet o zaman gelin şurada videoyu bitirelim. Yanıma doğru gelin. Biraz uzağa gideyim de 500- Şurası 500 dolar hala duruyor, tamam. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla bu tür roleplay tarzındaki e, videoları istiyorsanız, e, videoya 100 like atabilirsiniz. E, 10k atam, hey abi tamam. 10k'yı atarsın, at sen, alırım ben. Yani bu yeni gelen müzeyle birlikte çok güzel roleplay'ler yapılıyor, gayet güzel playler yapılıyor. Ee, videoda olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ve buradan videoyu izleyenlere de kalp bırakıyorum. Ee, dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. 50 atmıştım o yüzden atamıyormuşum. <gülüyor> tamam. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hoşçakalın. Yanıma gel böyle malizi. Sen de. Gel böyle. Aynen. Ee, o zaman madem kasa atmış, Kasayı da açalım. Değil mi? Evet. Baya pembe pembe şeyler geliyor genelde herhalde. Super Lime. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel bir kasa çıktı, bir de 500 liralık kasa açalım, bu arada Malizya sana da ayrıca kasa için teşekkür ediyorum, bakalım 500 liralık kasamızdan ne çıkacak, frost çıktı, güzel bende frost yoktu, frost da çıkmış oldu, <gülüyor> bir tane daha kasa geldi, bu da 5000'lik kasa, peki bunu da açalım, bunda herhalde çok güzel şeyler yok, 30k çarparım ağzınıza, tamam, sakin. Taksi geldi, taksi geldi, bu da güzel. Çok güzel. Evet, umarım beğenmişsinizdir. <gülüyor> Çıkmayan her şey geldi bana. Tamam. Teşekkürler hepinize. O zaman hoşça kalın diyorum ve ve bay bay.